Merhaba. Dünyanın birçok yerinde çip kullanımı başladı. Birçok şehirlerde insanlar artık çip partileri, çip takma ile ilgili birbirlerini yönlendirmeler vesaireler yapabiliyor. Bir taraftan hayatı kolaylaştırıyor, bir taraftan evet hızlandırıyor ve bir taraftan da insanın kendi iradesini ve yönetimini bilmediği ellere teslim etme ile ilgili bir kapı açıyor. Fakat her teknolojinin faydamıza ve hayrımıza kullanılan tarafları vardır. Ve bazen de faydamıza olmayan tarafları vardır. Şimdi eğer cep telefonuyla çok uzun süre konuştuğunuz zaman beyin ısınmalarıyla hafaza sisteminden tutunda beyin elektriğine kadar bir sürü rahatsızlıklar meydana getirebiliyor. Çocuklarda gelişim bozuklukları ya da işte antenlerin işte 3G, 4G, hele bugünkü 5G'nin antenlerinin, baz istasyonlarının yaptığı zararlar evet birçoğunuz tarafından biliniyor. Ve daha da bilinecek çok şey de var. Fakat biz bunların her bir tanesini öncelikle nasıl mevcutu faydamıza kullanırız? Ve nasıl kendi yönetimimiz, kendi irademiz altında bundan faydalanırız? İşte bunlarla ilgili ben bugün birkaç tane noktada aydınlatma yapmak istiyorum. Hepimiz için nasıl bir fayda sağlarız? Şimdi arkadaşlar, yıllardan beri aslında dünyanın birçok yerinde çip sistemleriyle ilgili, e, mikroçiplerle ilgili e, bir sürü birim adamları çalışmakta. Ve bunların birçoğuyla da belki bizim de zaman içerisinde tanışıklıklarımız oldu, e, tesadüfen dediğimiz siparişlerimizle buluşmalarımız oldu ve onlardan bazı aydınlatıcı bilgiler aldık ve hatta bazılarının da Kullanımlarını kendimizle, dostlarımızda e, yıllardan beri de yapmaktayız. Yani nereden baksanız oralardaki çalışmalar 2008-2009 civarında çok yoğunlaşmıştı. Biz 2011 yılında falan bunlarla ilgili baya bir e, malzemeler aldık. Türkiye'de detoks kamplarımıza kullandık. E, Birçok kişinin e, faydalarında... Şahitlik ettik, kist düşürmelerden, ağrı kesicilerden, işte çeşitli rahatsızlıkların, e, mikroorganizmaların, işte devre dışı bırakılmalarından birçok şeylere de şahit olduk. Şimdi baktık ki bunlar nasıl çalışıyor? Önce mekanizmalarını sizlere anlatmak istiyorum. Önce bir tane çok basit bakın. Bu aslında bu göründüğünden çok daha küçük ama bir kaba ihtiyacı var. Bu kadar büyük bir kap. Aslında bu cilt altına kadar, yerleştirilebilecek kadar... Ee, hani işte 3 iğne başı kadar bir alana sahip olabilir. Ee, telefonunuz ya da işte bir sürü şeylerle de uyumlu olarak da çalışabilir. Ama şimdi bu göstereceğim. Sizin daha hani bir 10 yıllık 10 yıl önceki bir teknolojinin bir ürünü anlatacağım. Ve bunun uygulamalarını ve sizin de kendi hayatınıza bunun kolayca kullanılabilir sistemlerini birlikte göreceğiz. Bunun içerisinde aslında bir tane pil var. İşte kendi kontrolümüzde olabilmesi için. Bir tane çip var ve bazı devreler var. Buraya yüklenmiş bazı bilgiler. Diyelim ki yumuşak dalga hertz var. Yani bir titreşim veriyor. Bu verdiği titreşim hangi meridyenin, hangi organın, hangi sistemin frekansındaysa oraya iyi tesir iyi enerjiler aslında yüklüyor. Ama bu tabii ki daha yüksek frekanslarda insanı farklı şekillerde yönlendirme de yapabilir. Yani diyelim ki ultra yüksek ses frekanslarıyla beyni çok daha değişik şekillerde yönlendirip kontrol edilebilir. Fakat burada bir sınır var. İşte diyelim ki hertz aralıkları sadece yumuşak dalga frekanslar ve iyileştirmeye yönelik bir işlem yapabiliyor. Yani isteseler de herhangi bir şeyi zararına kullanabilecek bir ölçüsü bulunmamakta. Ama yine diyorum ki istenirse yüklenebilecek çeşitli frekanslarla, frekans aralıkları genişletilerek veya değiştirilerek bunlar daha zararlı hale gelebilir. Ee, yine... 10 yıllar önceydi. Rusya'nın yeni dağıldıktan sonra bazı Rusya'dan bilim adamları geldiler. Çeşitli buluşları vardı. Bunları satmak, pazarlamak istiyorlardı. Bunlardan bir tanesi ışık frekanslarıyla çeşitli manyetik alanlar ve etkiler yapmaktı. Oradaki profesörlerden bir tanesi şunu söyledi. İlk dedi mikrodolga frekanslarını üniversitede işte biz bir iki arkadaş icadını yaptık. Biz insanlığa, insanlara faydalı olsun diye bunları yapmıştık. Oysa ki işte diyelim ki o ülkenin belli grupları bunu Afganistan'da savaşlarda kullandılar. Ve savaşlarda kullanırken uzaktan mikrodalgayı vererek balkonlardaki insanların beynini kaynatıp onları balkonlardan kendine atmalarını sağladılar. Yani zannedildiği gibi illa üzerinize olması da gerekmiyor herhangi bir frekansın uzaktan da etki edebilme durumları var ki, işte bazen çeşitli intihar ya da farklı vakalarda aslında bu durumlar söz konusu olmakta. Yani mikrodalga frekansların uzaktan etki edebildiği de söz konusu ki, işte onun için birçok devlet başkanları, işte jammerlarla frekans kesici ya da koruyucu önlemlerde gezebilmekte. Fakat biz şimdi tabii vatandaş olarak, Sade insanlar olarak kendimiz daha basit koruma, korunma yol ve yöntemleri yapabiliriz. Ama öncelikle bugünkü anlatacaklarımız chip sistemlerinden nasıl faydalanalım. Şimdi arkadaşlar dedik ya bu frekanslar öncelikle yumuşak dalga frekanslar bize faydalı. Özellikle tabi Nikola Tesla ile başlayan çeşitli frekans aktarımları hatta bunların bugün... Çeşitli savaş sistemlerinde kullanılan yol ve örnekleri de mevcuttur. Ama faydalı kullanılanlarıyla da insanlar iyileştirilmekte ve tedavi edilmektedir. Yine bazı grup bilim adamları bedendeki tüm organların ve tüm rahatsızlıkların, mikroorganizma, virüs, bakteri, parazit, bütün bunların titreşimsel etkilerini, kaydederek her birinin ters frekanslarla gerektiğinde öldürülebileceğinde, gerektiğinde herhangi bir organın iyileştirilebileceği ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıyor. Ve bugün dünyanın çeşitli yerlerinde, e, hatta Almanya'da sigorta şirketlerinin karşıladığı kadar ciddi alınan, yine Avrupa'nın birçok ülkesinde, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de, Uzak Doğu'nun birçok ülkelerinde çok yaygın bir şekilde kullanılan frekans bilmini, frekans tıbbını yer yer non yer yer biyo-rezonans adı altında çeşitli sistemlerin etkin olduğunu görüyoruz. Fakat diyoruz ya, şimdi bunlar aslında çok çok küçük bir yerlere sığabiliyor. Ve uzaktan da etkileşim yapılabiliyor. Yani biz aslında bunları cep telefonlarına da yükleyebiliyor veya cep telefonları üzerinden de bu bilgileri Bedenimize frekanslar olarak etkileşim kurabiliyoruz. Fakat eğer bir internet bağlantısı varsa o zaman oraya farklı bilgiler de doğal olarak yüklenebiliyor ya da kontrol edilebiliyor. Onun için hani ipin ucu ne kadar bizim elimizdeyse o kadar biz kendimiz kullanabiliyoruz. Şimdi bizim bazı arkadaşlarımızın icat ederek bulduğu bir tane sistemi ben size anlatacağım. Ama bunun dediğim gibi çok çok öteleri var. Onlardan da biraz ufak ufak bir iki cümlede bahsedeceğim. Şimdi diyelim ki bu gördüğünüz çipin yumuşak dalga frekanslarından faydalanmak istiyoruz. Ve herhangi bir organımıza da herhangi bir rahatsızlık var. Bu özellikle tabii ki uzak tohtabından bakarsak meridyen yani enerji kanallarının tıkanmasıyla alakalı olabilir. Çakralardaki herhangi bir kapanma ya da işte diyelim ki uyumsuzlukla alakası olabilir. Herhangi bir ışığın sindirilmesi bir duygu halinin beden üzerinde yetir kadar iyi çalışamaması ya da negatife kayan bir durumla alakalı olabilir. İşte duygu da, düşünce de herhangi bir alandaki şey aslında önce ışıkta, sonra titreşimsel alanda, ondan sonra duygu, düşünce ve fiziksel bedene yansıması şekilde mevcut. İşte o zaman bunu meridyen üzerinde bir şekilde meridyenimiz üzerine yani özellikle diyelim ki elden geçen burada mesela diyelim ki 10 tane bir meridyenimiz var Çin tıbbına göre biraz daha az ama makina sistemin hesapladığına göre her parmağımızda farklı bir enerji kanalı var ve bunun bulununuşuna göre de buradan bunlara etki yapılabiliyor. Bunu istersek işte diyelim ki bir saat şeklinde. Bu arada kedilerde köpeklerde de ki sonuçları da gördüm gerçekten. Çok olumlu sonuçlar mesela bir danışanımızın köpeğinde epilepsi vardı, bir danışanımızın işte kedisinde, midesinde çeşitli rahatsızlıklar vardı. Yaptıkları işte belli frekansları yükleyerek onu diyelim ki tasmasına sadece takabildi ya da işte biz çoğunlukla bilezik gibi, saat gibi bileğimize yani şu şekilde takarak yapabildik. Aslında 3 tane set program mesela bunu yüklüyoruz. Şimdi cihazımızı bilgisayara bağladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bağladıktan sonra burada bir şarj ışığı yandı. Ve ondan sonra da siteye bağlanıp siteden şöyle bir sayfa geldi. Bu sayfada ayarlar var. İşte dil ayarları. Ondan sonra yükleme ayarları var. Ve bu arada bağlantı kurulduğu ile ilgili de burada bize bir haber veriyor. Şimdi biz burada tabi önce oluşturacağımız sistemlerin içerisinde e, gördüğünüz gibi bir sürü e, daha evvelden de bazı dostlarım arkadaşlarıma buradan yüklemeler yapılmış. Biz şimdi herhangi bir isimden herhangi bir kişiyi burada alıp birini grip diye kaydetmişim. Anlatmışım. E, diyelim ki böyle bir kişi var. Adı grip. Ama siz bunu Ayşe Fatma, Mehmet diye vs. Ee, düşünebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi mesela influans varmış o zaman. Eğer tabi bunlar tespitliyse çok daha güzel. Bakın bunları grip virüsünü kullanacağı bir program sistemini buraya teker teker kaydetmişiz. Ve neredeyse... Ee, 34 tane ayrı program kaydetmişiz. Yani gastriti varmış bu kişinin. Antisitesi varmış. Ee, Bademcik ilgili sorunları varmış. Ee, evet. Astımı varmış. Ee, inflamasyonu varmış. E şöyle bakalım. Bakalım. Bakalım. Bakalım. Linfik sistem. Ama biz şimdi diyelim ki bunlardan bir iki tanesini çıkartıp bir iki tane ekleyelim. Mesela Pankreas'ı çıkartayım ben buradan. Ee, Influans'ın basic'ini de çıkartayım. Şimdi buraya diyelim ki biz yeni bir şey ekleyeceğiz. Eğer bu non-infection yani enfeksiyon sistemi değilse buradan istediğimiz herhangi bir şeyin içerisine giriyoruz. Mesela hangisinin içine girersek de bir sürü burada programlar var. Bunların her bir tanesinin tabii farklı frekans aralıkları var. Ve bu frekans aralıklarından istediklerimizi bir şekilde programın içerisine dahil edebiliriz. İşte diyelim ki burada lenflerle ilgili bir şey yapalım, bağışıklık sistemimizle ilgili. Buradan diye bir hangisini seçiyoruz? Diyelim ki bunu seçtik. Seçtiğimizde bakın sadece iki kere tıklıyorum. İki kere tıkladığımda bu işte grip kardeşin lenfik sistem frekans olarak hanesine kaydedildi. Ama e, o arada da mesela elektriyöle seviyesini silelim ki çünkü boş yer kalsın orada. E, peki diyelim ki enfeksiyonlar bölümüne bakalım. Yani peki bu kişinin enfeksiyonu vardır, bakterisi vardır, virüsü vardır. Mesela virüs diyelim. Virüslerin içinde bakın neler var. Çünkü her virüsün de aynı zamanda bir şeyi var. Buradan gördüğünüz gibi bakın bir sürü... E, 3000 civarında böyle bir program yapmışlar. Buradan diyelim ki hangi rahatsızlıkla ilgili, hangi virüs, hangi bakteri bunu seçiyoruz. Bu sefer nasıl ki organları iyileştirirken düzgün bir frekans veriyorsa bu sefer tam tersine mesela istersek herpes var. İşte diyelim ki ikinci devre mesela herpes var diyelim ki bu kişinin. Her pes yükledik bakın bu sefer o virüsün tam tersi frekans meydana getiriyor. Nasıl mı derseniz şimdi bir opera sanatçısının aynı hani bardağı nasıl patlatıyor sesiyle yani aynı e, o camla titreşen bir sese geldiğinde cam nasıl patlıyorsa aslında herhangi bir virüsün ya da işte herhangi bir maddedeki frekansla aynı rezonansa geldiğinde de yok olması gibi. Bunlar mesela gördüğünüz gibi ben şöyle genel bir geçiyorum ama her birinin tabi altında bir sürü farklı farklı şeyler var. Ama bir de diyelim ki outdoorlarımız var. Yani direktman diyelim ki bademcikle ilgili belki kişinin bir şeyi var. Bakın bademcikle ilgili tık tık tık bunlar. Yüklenebilir. Biz bunlardan yara yani işte ürünler sistemi var. Ee, şöyle çıkalım yine buradan. Eğer bademciklerle ilgili mesela herhangi bir şey varsa sadece buraya iki kere tıklamamız yetecek. Şimdi buradan gidelim mesela var alerjiler var. En çok mesela birçok kişinin belki alerjilerle ilgili sorunlar var. İşte diyelim ki biz burada alerjilerle ilgili bunları teker teker girebiliriz ve e, kaydedebiliriz. Ve bu kaydettiklerimiz içerisinde e, diyelim bir şey daha kaydedelim ismini buraya aktif polietin ama bundan hepsinin kaydedilmesi lazım ve basic alerjiyle kaydedelim. Belki fazla gelebilir programımız. Bakın dikkat ederseniz kendi çipimizi kendimiz oluşturuyoruz. Şimdi bizim eklediklerimiz neydi? LEM sistemi ile ilgili bir pilot frekans yaptık. Herpes zoster ikinci devre bir şey yükledik ve basit bir alerji programı yükledik. Bunu şimdi kaydettik. Kaydettiğimiz şey ne? Grip programı. Şimdi biz bu programı saatimize yüklemek için buraya geçtik. Ve şimdi teker teker şimdi buradan alıp buralara yükleme yapacağız. Bakın. Şimdi kırmızıya gripi yükledim. Ama diyelim ki burada herhangi başka bir kişi olsun. İşte gül Yeşil. İşte diyelim ki gül, mavi diyelim böyle birisini kaydetmişiz. Aldık. Onu da buraya yükledik. Şimdi demek ki bir tane kırmızı, bir tane yeşil, bir tane mavi program. Aynı bu kırmızı yaptığımız gibi program var. Şimdi buraya bastığım anda record dediğim anda şimdi bu chipimizin üzerine kayıt yapılacak. Şimdi ekrana basıyoruz. Bakın Yükleme ne kadar hızlı bir şekilde meydana gelecek. Sadece ekrana dikkat ediyoruz. Bakın bastık. Bitti. Bu kadar. Yarım saniyenin içerisine yüklediğimiz bütün programları çipimizin içerisine kaydettik. Bunu şimdi çıkardık. İşi bitti bunun. Bunu aldık. Yerine taktık. Dediğim gibi bu cilt altına, başa vesaire bir sürü yerlere takılacak sistemleri de tabii ki var şimdi buraya odaklanıyoruz şurada yakında bir şey var su geçirmesin diye böyle bir şey yapılmış evet şimdi aldım şimdi kırmızı şimdi e, bu arada tabi ben bakmadım biraz önce kaç dakika diye kırmızı şöyle yapalım e, gribe gelelim grip, grip grip grip evet şöyle grip e, 6 saatlik bir program yapmışız tabi 35 tane program yüklersek 6 saat olur. Bunun şeyi yani ancak. Ee, ve aldım. Meridyenimin üzerine taktım. El bilek meridyenin üzerine. Ve şimdi bu vücutta diyelim ki influans dahil, çeşitli griplerle ilgili herhangi bir şey varsa bunu temizliyor. Tabii ki moda virüsleri de. Oraya şimdilik fazla dokunmadım. Yani dünyada nasıl ki bir negatif kutup varsa mutlaka bilin ki pozitifede çalışan gruplar var. Ve şu anda artık bedenimle ilgili faydalı frekansları bana yüklüyor. Çiplerle ilgili çok daha ileri sistemlerle ilgili farklı kullanım alanlarını, deneysel sistemleri, iyileşen kişilerle ilgili çeşitli röportaj ya da bilgileri tekrardan sizlerle paylaşacağım. Burada arkadaşlar Gelecek hızlanarak ilerliyor. Bundan faydalanmak ve hayatımızın içerisine alırken dikkatli olmak durumundayız. Herhangi birinizin kaçacak bir yeri yok. Eninde sonunda zaman hızla ilerleyecek ve gelişecek. Bu gelişen halin içerisinde yerinizi alın. Nerede olacağınızı doğru şekilde konumlandırın. Faydaya odaklanın. çözüm odaklanın. Saygılarımla hoşçakalın.